Narsistik eğilimler olan kişilerle nasıl başa çıkılır? Narsistik kişilik bozukluğu, empati eksikliği, ben merkezcilik ve abartılı bir özünen duygusu ile ifade ediliyor. Narsistik kişilik bozukluğu ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkarak sadece kişinin kendi hayatını değil, ilişkide olduğu insanların hayatını da olumsuz etkileyebiliyor. Narsistik bir sevgilin olabilir ya da narsistik bir patronun olabilir. Eğer narsistik kişiden kaçamıyorsan, en iyi yapılacak şey onu manipüle etmektir. Bu manipülasyon kendinizi korumak için pozitif ve iyi niyetli bir manipülasyondur. Manipülasyon, başkalarının algılarını, fikirlerini ve davranışlarını ona hissettirmeden çeşitli taktiklerle değiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkidir. Manipülasyonu sanıyorum ki en iyi tarafı bir nersite karşı kullanmak olacaktır. Çünkü manipülasyon özellikle manipülatif psikolojik şiddet ya da Psikolojik oyunlar, narsistik eğilimi olan insanların sıklıkla kullandığı, özellikle duygusal ilişkilerinde yoğunluklu olarak yaptığı şeylerdir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin genel özelliklerinden bahsedelim. Eleştirileri katlanamaz, manipüle eder, işleri amaçları için kullanır, çevresiyle çevresi sürekli yarış halindedir, kendi başarılarını abartır, sürekli onaylanmak ister. Birinci övgü bekler, kendisini to toplumda özel muamele yapacağız üstü bir kişi olarak görür. Bu bozukluğun temelinde çocuklukta yaşanan değersizlik ve sevgisizlik olabilir. İçlerindeki kendi güzel kavramı kırmıdandır ve bunu göstermemek için büyük çaba sarf ederler. Mastik şifre bozukluğu olan kişilerle başa çıkma yöntemleri Narsitik eğilimi olan kişilerin en önemli özellikleri manipüle edecekleri kişiler üzerinde çalışırlar. Dolayısıyla narsite karşı eğer ki kendiniz olursanız kaybedersiniz. Kendin olacaksan, çok tutarlıysan, bunu taviz vermeyi yetkendir. Bu kişilerden uzaklaşmanızı tavsiye ederim. İş ortamı başlamada bir şekilde anlaşma gereği duyuyorsan, bu sırada bu stresler çok önemli arz edecek şaşkına dönmeyin deriniz. Narsist kişiler çünkü manipülatif bir şekilde size yaklaştıkları zaman bu manipülasyonu sizi bir şekilde eksik hissettirerek ya da bir şekilde sizi suçlayarak yapar. Olayda haklısın. Tamamen deliller, kanıtlar senden yana ve sen bunun haklılığını söylediğinde hükmen yenik düşersin. Narsist kişiye karşı yenilmiş olursun. Suçsuzken suçlu hissettirme konusunda narsistler çok başarılıdır. Ama sen artık kendin gibi davranarak onlarına durmayacaksın. Onların silahı ile onların aslında stratejileri ile daha hazırlıklı bir şekilde onların karşısındasın. O yüzden şaşırma. Narsist kişilerin sana karşı psikolojik oyunları, seni suçlu, eksik, yetersiz hissettirmeleri... Karşısında asla şaşırma. Çünkü amacı da bu zaten. Amacıyla ulaşmasını sağlarsın. Golü yemezsin. Seni kendiler şüpheye, kendiler telettitte düşürmez ve böylece, böylece onun gizli amacına hizmet etmezsin. Çünkü sen kendinden şüpheye düştüğünde, kendini süslü gibi hissettiğinde, belki bir anda özür dileyen, belki bir anda üzgün olan taraf olabilirsin bir anda seni özür dileyen tarafa bile dönüştürebilir. Bu şaşkın olma derken bundan bahsediyordum. Bu şaşkınlığı hemen atlat çünkü bu konuda seni kendi tuzağına düşürmesin. Asla bir narsist de eleştirmeyin. Çünkü eleştirdiğiniz anda zaten narsistlerin en önemli özellik, özelliklerinden birisi olarak sana karşı saldırgan bir tutum benimserle. Pasif ve bazen aktif girişimci bir şekilde psikolojik yönden saldırgan olacaktır. Oynayamaz asla. Dolayısıyla nüversite karşı en etkili yollardan birisi baştan eleştirmeyi kıyamayın. Yargılayıcı tavırlarda bile bulunmuyor. Sen şöylesin, sen de böylesin, haklı olmaya çalışmayın. Çünkü bunu yaptığımız zaman... Sizi daha da küçümseyici tutmakta olup diller. Ve zaten onların durumu eleştirildikleri zaman eksik ya da bir şekilde kendileri ile ilgili kör noktaya gelemiyorlar. Mesela, sen de çok anlayışsın, bak bu durumda ben çok kötü hissettim gibi bir şeyden anlamaz. Narstik eğilimli kişi bununla hiç ilgilenmez. Ona olan hayranlığınızı gizlemeyin. Narstik kişilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey hayranlıktır ona olan hayranlığınızı gizlemeyin. Kendinizi yormayacaksınız. Dolayısıyla onların oyunu ile oynamak için bir süreliğine geçici anlamda manipülatif olmanız gerekecek. Ama bu manipülasyonun amacı iyi bir şeye hizmet ediyor. Seni koruyacak. Formalite olarak iltifat etmeyin. Gerçekten onarsitin becerikli olduğu bir tarafı vardır. <gülüyor> i̇yi olduğu Becerikli olduğu tarafı öyle bir samimiyetle, övün, hayranlıkla etkileşime geç ki o kişiyi orada ''Vay, evet ben böyleyim.'' Desin. Bu noktada da onun becerikli olduğu tarafları keşfedebilirsin. İlfat edin. Üniversitelerin eleştirdiği insanlar çoktur. Kimseyi beğenmezler. Onu da şöyle diyebilirsin. İnsanların sana neden böyle davrandığını biliyorum. Ve gerçekten seni anlamıyorlar. Senin değerini anlamıyorlar ama ben senin değerini anlıyorum. Yaptığın şeyler, yaptığın işler, beceriler gerçekten çok etkileyici ve bence bunun değerini anlamıyorlar. Ben gerçekten etkileniyorum. Bu şekilde dediğinizde bunlar stik eğilim gösteren kişilerin çok düşünülen. İyi ya da suksu yüksek biriyle eşleştirin. Senin ondan daha becerikli olduğunu düşünüyorum. Bence ondan daha çok... Yatkın ve yeteneklisin bu konuda. Diyebilirsiniz. Narsist seni manipüle etmeye çalışırken sen bir anda karşısına ona iltifat eden, en sevdiği noktalardan gelişiğinde olan biri var ve, sen, sen, ve senden uzaklaşacaktır. Başka birine sana, senden geri tebecektir. Bu narsisti mers, püskürtlüğün bir ünlü. Mutlaka bir otoriteden beslenin. Narsiste kendi fikirlerinizi söylerseniz direkt bir şekilde bunlar çok etkilenmeyecek. Mutlaka bir otoriteden beslenin. Onunla konuşurken mutlaka ondan beslenen üst bir statüyü kullanmayın. Böyle bir fikirler var. Bunlar işe yarar, yarayabilir gibi. Narsitler çevredeki kişilerin ondan hoşlanmadığına yönelik devamlı bir yakarışları olabilir. Değerinin kıymetinin yeteri kadar anlaşılmadığı konusu da olabilir. O sırada ona deyin ki Senin değerinin yeteri kadar anlaşılmaması beni üzüyor. Bu şekilde aslında onu sizin anladığınızı ve gerçekten sizin değerinizi ve kıymetinizi bildiğinizi söylemeniz burada çok önemli olacaktır. Siz bu şekilde konuştukça onlar daha fazla açılacak ve onların cevapları ve tavsiyelerine şaşırın. Gerçekten şaşırın. Çok etkileyici bir şey söylüyor. Narsistik ünlümini olan birisinin kalkanları ve egoları çok güçlüdür ve siz asla böyle davrandığınızda bu kalkanları indirecektir ve saldırgan tutumu bir anda geri çekilmeye başlayacaktır. Narsite nasıl barışçıl bir iletişim yaşarsın, bu şekilde yaşarsın. Uzaklaşamıyorsan, gidemiyorsan da bir süre devam ettirmen gerekiyorsa, İlişkide de aynı şekilde bir süre devam ettirmen gereken noktalar olabilir. Bazen çok sıkıntılı bir noktaya da gelebilir ama bu konuda bir uzman desteğiyle çalışmanız çok daha etkili sonuçlar verecek. İyi fikirleriniz olsun, yardım etmeyi teklif edin ama bu, aşama, bu aşamalardan sonra edin. Zaten bu noktada hazır hale gelecektir. Üniversitelerin başarı fantezisi vardır. Güç, başarı, zenginlik, şan, şöhret falan... Dolayısıyla siz bu başarı fantazilerini anlatmaya motiva edin. Size anlatsın, bu konuda ne kadar yetkili olduğunu, becerikli olduğunu belirt. Marslar empati kurmakta sıkıntı çekerler ve empati kuramaylar kolaylıkla. Bu arada gerçekten onlar anlaşılmamaktan da çok şüphelçiklerler. O yüzden her şeyi de eleştirirler. Sizin eğer ki onları anladığınızı, aynı noktada olduğunuzu, aynı bakış açısında olduğunuzu belirt. Kendinizi asla yüceltmeyin. Kendinizi onun yanında her zaman aşağıda gösterin. Başka türlü kendiniz gibi olduğunuzda, kendi güçlü özelliklerinizle yaklaştığınızda maalesef bir insanı karşısına uykuya edinmenin işten de değil. Bir üniversite ile ilişki kuracaksanız kendiniz gibi olmanı unut. Kendin gibi olacaksanız da uzaklaşın. Bazen ilişki içerisinde de olabiliriz, iş hayatının içerisinde de ilişkilerde olabilirsin. Bazen uzaklaşamayabilirsin. Bazen belli bir noktaya kadar yürütmen gereken durumlar olabilir. ile belli bir seviyede ilişki, ilişkiyi koparmak da çok sağlıklı değildir. O yüzden çok temkinliğine gitmen gerekiyor. Kendini bu yüzden yukarıda gösterme, aşağıda göster. Seni aşağıda gördüğü zaman seni bir yere koyacaktır ve hatta sana yardım etmek için bir şeyler yapacaktır. Esos amaç narsistin manipülatif hileleriyle aslında sen bu manipülasyonların farkında olarak sen önce davranıyorsun. Buradaki bilgilerle psikolojik anlamda ve sosyolojik anlamda hazırlıklı ve dayanıklı hale geliyorsun. O seni manipüle etmeden sen manipüle ediyorsun. Bunu ne zaman kullanacaksın? Kaçacak bir yerin yok ve bir iş ortamındasın ya da bir ilişkinin en sıkıntılı noktasındasın dolayısıyla belli bir noktaya kadar sürdürmen gereken bir süreç var. İşte bu nokta bu yöntemleri kullanabilirsiniz.